Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tovaşı toplamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki günümüzde aracımızın koltuklarını yıkamıştık. Koltuklarımızı zaten eve getirdim arkadaşlar. Evde kurutma makinesi hem yıkamak amaçlı hem de kurutmak amaçlı. Evde şu an arkadaşlar koltuk. Öndeki koltukları da söktüm şöyle bir şekil. Aracımızda bir tane bile koltuk bırakmadım arkadaşlar. Kapit kapı panjurlarımız da sökülü. Onlar da şu an evde. temiz bir şekilde duruyor. Kuruttum onları da. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, sıra arkadaşlar taban döşemesini sökeceğim. Taban döşümesini de söktükten sonra onu da yıkamak için eve götüreceğim. Bunu detajanla bir güzel bir şey yıkayacağım. Ee, daha sonra e, tabii ki torpidomuz çatlaklar var. Torpidodaki çatlakları onaracağım. Onun için parça beklemesindeyim de arkadaşlar. Ee, diğer parçaların birkaçı geldi. Ancak yani sağ boyası geldi mesela. Ben bu bo boya yapmayı düşünüyorum torpidoyu. Aslarıyla siyah boyası geldi ancak ee, macunu gelmedi. Polyester macun sipariş verdim. Ee, yanında azın parasıydı. Macun çeliğiydi. Hani, spatulası yani öyle diyeyim size. O da var. Ee, o gelmedi yani yetişmedi. Yarın da pazar kargo şirketleri kapalı oluyor. Bugün gelenler geldi. Ee, onlar kaldı işte arkadaşlar. Ondan dolayı bugün yine beklemedeyiz. Beklerken dedik ki koltuklarımızı yıkamışken tavan alt döşeme de yıkayalım dedik. O yüzden şimdi alt döşemesini sökeceğim arkadaşlar. Alt döşemeyi sökmek için ha, e, bu jestirimizin olduğu şu kolçak arkadaş şu kısım arkadaşlar bu kısmı da sökmem gerekiyor. Bu kısmı da söktükten sonra büyük ihtimal döşemeyi çıkartamayacağız. E, direkt burayı sökmeden yapabiliriz herhalde. Zaten burayı da sökeceğiz ama ya şimdi çok fazla dağıtmayayım diyorum. Hani parçalar geldikçe azar azar yaparak gidelim diye. Burayı sökmesem daha iyi olacak. En son sökeriz diye tahmin ediyorum. E, bu gördüğünüz civatalar buraya koydum arkadaşlar. E, bu civatalar hani bir çuval civata diyorlar da başa. Bu olsa gerek. Burada bir sürü civata var. Bu civataların hepsini zaten yerleri var. Yani burada boş bir civata kalmayacak. Tabii ki ustala iyi yaparsak kalmayacak. Çünkü biliyorsunuz montajı yaparken e, ister istemez bir tane iki tane bile arttırabiliyoruz. Yani böyle bir sorunlarla karşı karşıya gelebiliyoruz. E, şunları ayarayım. Arabadan dışarı atalım bunları. Bir de şu parçalar var arkadaşlar. Bu parçaları e, bir poşetin içine atıp onları da eve getireceğim. Güzel bir şekilde detaylı bir temizleyip Kurumak için balkona bırakırım. Orada kuruması için bekletirim. En azından ayağımıza dolanmaz yani. Yaparken sıkıntı çıkartmasın bize. Şuradaki kenar bankalarını çıkardım, kenar bankalarını çıkardım ancak şuradan emniyet kemerinin vidasını da çıkarmam gerekiyor. Çünkü emniyet kemerini çıkartmasan buradan bu çıkmıyor. o yüzden bu vidayı da söküp bu şekilde kaldırmaya devam edeceğiz taban halımıza. Evet arkadaşlar şurada küllümüzü çıkarttık, küllümüzü çıkarttıktan sonra şurada şöyle bir lambamız var, o lambamız da çıkmış buradan, ee, söküktü. Yani bakalım nelerle karşılaşırsa şurada da zaten bir söküktü kaldığımız var, bunu söktüğümde bakalım neler bizi bekliyor. Şurada da bir adet çubuk kroker var. Oraya kaçmış, alamamışlar herhalde. Sıra buna geldi. Bunu şuradaki vidadan söküp daha sonra şuradaki şunları boşaltıp şuradaki yani şunları sökeceğim. Yani daha çıkmışken şuradan kabloları var, sarkıyor. Kablolardan kurtarıp bunu çıkartacağım, kenara alacağım. Sonra vites topuzumuzu çıkartacağız. Şimdi kenara alacağım. Bu şekilde boşaltarak gideceğiz arkadaşlar. En sonunda tabanımızı yerinden kaldıracağız. Şunu sökeceğim ancak burada gördüğünüz gibi işimiz yanıyor. Bu işin neden yandığını çözemedim yani. Normalde kontağı bağlı diye biliyorum ben bunları ama. Demek ki konta bağlı değil normal şu an ışık yanıyor yani bu aküyü bile bitirir yani eğer bu şekilde yanmaya devam ediyorsa ee, bitirir çünkü benim başka bir fikrim yok bununla ilgili bu ışık niye yanıyor çünkü konta bağlı, bağlı olsa anahtar takılı olsa tamam anlayacağım ama anahtar konta da takılı değil o yüzden aküyü söküp ara, arabacımızın aküsünden ayırmam lazım e, çünkü bu elektrik tesisatına da bir revize yapmanın vakti geldi yani büyük ihtimal A'dan Z'ye bir revizyon yapacağım çünkü buradaki merkez kilidi görebiliyorsunuz bunlar falan hep dağınık bir şekilde duruyor. Hazır sökmüşken her şeyi A'dan Z'ye yapalım ki sonradan sıkıntılar yaşamayalım. Uzun uluslarar sonucu çakmaklığımızı da çıkarttık. Çakmaklığımız şu şekilde arkadaşlar. Zaten bunu yeni değiştirmişler. Ee, sıkıntısı yoktur büyüttüm ama şu ışığın yanmasını çözemedim. Onu bir araştıracağım arkadaşlar. Eğer bir fikriniz varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Neden ışık yanıyor diye. Ee, şurada gördüğünüz bir metal bir şey var arkadaşlar. Şu gördüğünüz yuva arkadaşlar. Orada normal vida olması gerekiyor. Ama demirle sıkıştırmışlar bu ihtimalle yanda da aynı şekil aynen öyle yandaki yere de demirle sıkıştırmışlar Bunlar arkadaşlar çözüp daha sonradan bunu böyle çektiğimiz zaman direkt gelecek zaten şu an buradaki vidayı söktükten sonra açıldı zaten Bunu söktükten sonra diğer kapının kapı bantlarını söküyoruz ve bundan sonra döşümümüz çıkacak diye tahmin ediyoruz bakalım Yalnız bunu buradan çıkmamız için Şuradakini de sökmem gerekti arkadaşlar Bunu sökmek için şu gördüğünüz plastik var ya arkadaşlar gördüğünüz plastik arkadaşlar. Alttan tornavida yardımıyla bastırıp arkadaşlar aşağı çektiğimizde bu topuz direkt zaten çıkıyor. Şunun içindeydi arkadaşlar. Oradan ufak bir şekilde belli oluyor. O beyaz ya da siyah olabilir arkadaşlar. Rengi değişebilir. Oradan aşağı bastırınca tornavida bu yerinden direkt çıkıyor zaten hiç uğraştırmadan. Şimdi bunu çıkartalım yerinden artık. Sıra buna geldi. İnşallah çıkartabiliriz el freni çeyratmadan. Sonunda çıkartabildik. El freni şurada gördüğünüz gibi halısı çok sert yani. Buradan bir de müdahale edemediğimiz için bizi bayağı bir uğraştırdı el freni. Ee, bunu da sökmenin yolunu bulduk arkadaşlar. Şurada gördüğünüz radyatörümüz var arkadaşlar. Kaliför radyatörümüz. Şu bunları çıkarttık. Bunları çıkarttıktan sonra alt muhafazamızı söktük arkadaşlar şuradaki. Onu söktükten sonra zaten şu gördüğünüz plastik parça direkt böyle yatırdığınız zaman el freninin olduğu yerden yatırdığınız zaman kendinize doğru çektiğinizde Direkt geliyor arkadaşlar. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Yani ilk defa söktüğümüz için biz biraz uğraştık. Ancak ikinci sökümde nasıl söküleceğini bildiğimiz için zorlamadan sökeceğiz arkadaşlar. Evet bu işi hallettik. Gördüğünüz gibi panelimize ulaşabildik. Baya bir tozlar var. Zaten olması da zaten olması gerekiyor. 94 madalara bak. İlla ki. Çamur zaten içine işlemiş ama biz temizleyeceğiz. The next day Evet. Artık alımımızı çıkarttık. Ee, alt taban bu arada yeni yapıldığını söylemiştim. Gerçekten de yani alttığında çürük çarık yok. Arabanın her şeyi full yeni revize görmüş. Ya yani iyi ya da kötü ama sonuçta görmüş revizeyi. Güzel olmuş. Hani muhaneden geçecek şekilde olduğu için bir sıkıntı yaşamıyor zaten. Yani Şuralarda gördüğünüz gibi. Tabii işçiliği biraz sıkıntılı ama yani yapılmış sonuçta. Çürük olmasından iyidir en azından. Şimdi taban alasını kaldırıyoruz. Taban alası şurada ki, kemer vidalarından çıkarttım arkadaşlar. Kemer vidalarını söktüm. Onlar beni bayağı bir uğraştırdı arkadaşlar pas yaptığı için. Şu vidayı kesmek zorunda kaldım. Bu da Kemer vidası ancak çok zor çıktı. Kesmek zorunda kaldım vidayı. Onu en son boru anıttır gibi bir şeyle çıkartmaya çalışacağız. Bugünlük bu kadar yeter. Ee, bayağı bir yorulduk artık arkadaşlar. Ee, parçaların bir, bir kısmı geldi. Ee, şu an toplu açılım yapacağım. Yani kutuların açılımını yapacağım. Ondan dolayı biraz bekliyorum. Ee, yedek parçalarını ayrı bir yerden söylemiştim. Siparişini vermiştim. Sadece aracın yedek parçaları kaldı. Diğer böyle aksesuar da ya da ufak tefek böyle rötuş boyasıydı bilmem neydi o, o şeyler geldi arkadaşlar. Mesela merkez kilit falan geldi. Ancak dediğim gibi e, kutu açılımını yapmadım yedek parçaları beklediğim için. Yedek parçalar da gelsin ondan sonra kutu açılımını yapacağız. E, bu arada zaten yedek parçası fazla da ilerleyemiyoruz arkadaşlar. Aracımızın e, döşemesini de söktük. Bir tek arkadaşlar şu elektrik kabloları kaldı. Şurada gördüğünüz gibi mesela şu şurada mesela boşta bir kablo var mesela. Döşemeyi sökünce altından çıktı. Bu kablo boşta şu an. Büyük ihtimal zaten tesisatın kablosu. Osu baktığımda şuradan geçmiş yani elektrik olduğu yerden geçmiş ve herhangi bir sıkıntı olmadığı için bunu sökmeyeceğim. Yani bağlantısı zaten direkt şuradan direkt motora direkt şu içerdeki yerden direkt direkt motora girmiş arkadaşlar buradan. Oradan motora girip direkt böyle bir şekilde bağlantısı sonrası bir şekilde gelmiş. Ondan dolayı bu kabloyu sökmeyeceğim yerinden. E, yalnız bende çift hanf olduğu için ben buradan bir tane daha şey artı kablosu alacağım. Bunu store ampli kullanmak için kullanacağım bu kabloyu. Diğer bendeki testat kablosunu ise bu testat kablosu zaten büyük bir kablo arkadaşlar. O kablo büyük olduğu için onu da mono ampli de kullanacağım. İki tane amphi olacak araçta. Buraya da paydırımız gelecek. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Ee, başka şu an yapabileceğimiz bir şey kalmadı dediğim gibi yedek parça olmadığı için. Biz sadece şunu sökmemiz gerekecek. Onu da diğer parçalar gelsin kapıları falan topladım ondan sonra sökelim diye bekletmeliyim. Eğer parçalar biraz daha uzarsa gelmesi bir hafta falan bulursa bunu da sökelim diyorum. boşta kalmaktansa sökelim dedi. Söktükten sonra da zaten bunu buralarını yapmamız gerekecek. Dediğim gibi parçaları beklediğim için yani şu an evde zaten macun falan geldi. Evde ancak diğer yedek parçaları gelmedi. Ondan dolayı macun işlemine başlamadım. yani Katorlukta boyama işlemine falan. Bunu da zaten ayrı bir videoda anlatacağım nasıl yaptığımı. Bu şekilde ilerleyelim. Sizden sadece arkadaşlar takip etmenizi ve bildirimleri açmanızı istiyorum arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ücretsiz bir şekilde kanalıma abone oluyorsunuz. Başka da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece izleyin yeter arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum. Ee, o yüzden Kendinize iyi bakın. Bir diğer videolarda görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi Araba modifiye videosu devam ediyor. Hani, tam gaz yerinde. Hani videoları sürekli atmaya çalışıyorum benimden geldiği kadar. Ee, haftada 2-3 tane atmaya çalışıyorum ancak dediğim gibi Bir aksilikler oluyor atamadık. Ama dediğim gibi bir yolunu oturttuktan sonra her şeyi bir başlangıcı yaptık en azından. E, oturttuktan sonra da düzgün bir şekilde çekimlerimize başlayacağız. Hoşçakalın. Çok fazla videoyu uzatmayayım. Hep abone olun dedikten sonra yine videoyu da bir 5 dakika daha uzatıyorum yani. Kusura bakmayın o yüzden. Görüşmek üzere.